Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın böyle bir eşitlik verilmiş bize 3 üzeri x eksi 3 üzeri x eksi 1 artı 3 üzeri x artı 2 eşittir 29 da bu eşitlikte x'in değeri kaçtır? Şimdi burada sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın şu da 3x diyor ya. Bunları da 3 cinsinden yazmaya çalışacağız. 3 üzeri x bu aynı eksi. Şimdi bakın şunu 3 üzeri x eksi 1 bu şekilde yazabilirim. Neden? Tabanları aynıysa. Taban aynı kalır üstler toplanır bakın. Bu ikisini topladığımızda bunu verir. Yani bunu ayırdığımız zaman bu şekilde yazabiliriz. Aynı şekilde tabanlar aynı üstler toplandığı zaman bu bu hale gelir. Bu da bu hale ayrılabilir. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. Aynı şurada gördüğümüz gibi bunu da ayırdığımız gibi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1. Burada bunu da ayırdık. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. Arkadaki işaretler, aradaki işaretler aynı duruyor. Eşittir 29. Şimdi 3 üzeri x var ya burada arkadaşlar. Bakın burada 3 tane 3 üzeri x var. Yani bunlar ortak bir e, sayı arkadaşlar. Bir ifade. Şimdi 3 üzeri x'i dışarıya aldık. Bir parantez açtık. Şimdi burada 3 üzeri x. Ne ile çarparsak 3 üzeri x'i yine 3 üzeri x'i verir. 1 ile çarparsak değil mi? Çünkü hangi sayı 1 ile çarparsak kendisini verir. Parantez açtık bir yazdık. Eksi. Eksi'yi yazdık. 3 üzeri x burada ne ile çarpılmış? 3 üzeri eksi 1 ile çarpılmış. Ben yazdık. Peki burada 3 üzeri x ne ile çarpılmış? 3 üzeri 2 ile. Bakın 3 üzeri 2'yi yazdık. Bu hale geldi. Eşittir 29. 3 üzeri x parantez içinde 1. Şimdi bakın 3 üzeri eksi 1'i bu şekilde yazabilirim. Niye? Çünkü bu 3 aşağı inerse bu eksi artı olur. Bakın 1 bölü 3. 3'ün üzerindeki artı oldu. Bu 3 yukarıya çıkarsa... Birin yanına 1 bir çarpı 3 üzeri 1 olur. Bakın 1'i yazmayız zaten. Çünkü bir ifa, önemi yok birin. Bakın. Yani bu bu hale gelebilir. Bu da bu hale gelebilir arkadaşlar. Hangi sayı olursa olsun. Eksi ise artı olur. Artı ise eksi olur. Yukarıya aşağı inip çıkarken arkadaşlar. Bu zaten aynı. Eşittir 29. Şimdi bu hale geldi ya. Bakın bunun faydası birin paydası 1. Bir. Bununki 3 zaten. Bununki de 3. Şimdi bunu ortak 3 ile ne yapıyoruz? Hepsini eşitliyoruz. Eşittir 29. Yine 3 üzeri x çarpı. 3 kere 1 3 eksi 1 artı 3 kere 9 27 şu hale geldi. Buradan ne hale geldi? Bakın bu hale geldi. 3, 3, 3 eksi 1 2 2 artı 27 bölü 3 eşittir 29 3 üzeri x. Burada hep arada çarpı var şurada. Çarpıyı unutmayalım. Çarpı var. 3 üzeri x çarpı 29 bölü 3. 27 artı 2 29 bölü 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu eşitlik bu hale geldi ya. Şimdi bu hale gelince buradaki 3'ü bu tarafa aktaracağız. Bu sayının yanına. Çünkü x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü bize x'i soruyor. Bu Burada payda da ya. E bölme halinde ya bu. Buradan buraya diğer tarafa eşitliğin burasına geçerken çarpma halinde geçer. Bölüm halinde ise bu. Bölme işleminde bakın. Bu tarafa geldi. Ne oldu? 3 üzeri x çarpı 29. Bu 3'ü buradan buraya aldık mı? Ne oldu? 29 çarpı. Çünkü burada bölümde burada çarpı çarpma haline döndü oldu 3. Bu 29'a sadeleşti mi? Sadeleşti. Ne kaldı? 3 üzeri x eşittir 3. Peki arkadaşlar tabanları eşitse bu şekilde eşitsizlikte üstleri de birbirine eşittir. Bunun üzerinde ne var? 1 var. O zaman x eşittir 1'dir arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız size de videolar gelir. İyi günler. İzlemeye devam.